Evet sevgili dostlar, Arapça Üretim yolunda ki etkinliklerimizden birisi olan hikaye okumaları bugünkü videosunda başlığımız Erra'i Şüce'u Cesur Çoban El Mektebetul Hadra'u Lil Atfal Çocuklar için Yeşil kütüphane bu etkinliklerini olan veya Doktor Muhammed Alya İbrahim'nin kalemi yazımış araya aşağı o bu kitabının 9. sayfasına geldik ee, Bir yabancı adamla karşılaşmıştım. Adam da, yabancı adam dedi ki ona, evladım bu üç dişi koyuna karşılık bana verirsen sana üç tane köpek vereceğim. İşte köpekler de tanımladı kendisine. Geçen videolarda anlatıp. Ee, tabii... Ve vâfaka ale'l mübâdeleti diş sokuşa mübâdeleye razı oldu, muvâfakat verdi ve a'ta al garibe ne'acati ve a'ta verdi al الار... garibe yani yabancıya al ne'acati dişi koyunları hangisi? estelef üç dişi koyun verdi ve aldı aldığı minhu ondan elkile ve köpeklerin tabi yine kaç tane köpek? esle sete 3 tane köpe aldı ve lik validekei için yecribe denemek için sıtka hazas vası bunun bu değerlendirmenin doğru olup olmadığını denemek için ne delkel ve sahıyla ne de seslendi elkel es küçük ve Kale lehu ve ona dedi ki yani küçük köpeği seslenip şöyle dedi ''Ya simsim, simsim, inleyce yan ben açım acım, aç Vafi Hacetin ileatta ami ve yeme ihtiyaç var yeme ihtiyacım var açım ولما انتهى الراعي تشبان جملesini mentelemi sözünü bitirdi esnada bitirir bitirmez ikhtefesimsim simsim ortadan yok oldu ikhtefa sonra رجع بعد دقائق بعد دقائق dakikalar sonra geri döndü ve ma'ahu beraberinde ne varmış? Selletün. Selletün sepet arkadaşlar. Zaten parantez içerisinde sepet. Sepetün diyor. Sepet. Türkçede kullanıyor sepet. Kebiretün. Büyük. Memluetün. Dolu. Kebiretün. Bunun zıttı. Sagiretün. Memluetün. Bunun zıttı. Farigatün. Billezidhi min enva'i ta'ami ve şarabi. ''Billeziz lezzetli min enva'i ta'ami'' ''Yemek çeşitlerinden ve şarabi ve içecek çeşitlerinden'' Yani değişik içecek ve yiyecek... Lezze, değişik, lezzetli içecek ve yiyeceklerle dolu bir sepetle geldi. Ne kadar becerikli bir köpekmiş sevgili arkadaşlar. ''Ve selleme ala'l-garib'' Ve yabancıya teslim etti, verdi. Yani Buyurun amca, buyurun abi, bu sizin. ''Ve iftiraka ve ayrıldı.'' ''İftiraka, yeftiraku, firak.'' ''Küllün minhuma her birisi.'' Yani, her birisi diye ne yaptı? ''Ayrıldı.'' Yani, biri sağa gitti, biri sola. ''Ve iftiraka, iftirak.'' ''Ve iftiraka, iftirak.'' ''Küllün minhuma Her ikisinden biri. Her ikisi anil akar, Ve Ve e Tebrik etti. Kutladı. Erra'i, çoban, nefse, o kendi kendini kutladı. Oh! Ne güzel iş yaptın. Bi hâzihi Bu değişimden dolayı el-mubâdeleti Kendini kutladı. Ve hisse Ve içine bir his geldi, hissetti. Yani kendi kendine ''Evet'' dedi. ''Bi ennel hâvvâ şansın bede'ye başladığını yaktesim nehû'' Kendisine gülmeye başladığını hissetti. ''Vestemarrâ <gülüyor> fî rihletihî'' ''İstemarrâ yastabilisim nehû'' ''Devamlı olmak'' ''Fî rihletih'' devam etti. Yani yola devam etti. Tabi nedir? Üç köpekle birlikte. Ferihan mutlu, nesrurem senin işte, razıen, razı olarak, bir servetihi, servetine sahip olduklarından razı olarak, oh elhamdülillah, elhamdülillah, oh. Ve zaten yarın günlerden bir gün, kane rai çoban idi, meşiyen yürüyordu, fit tarihi, yolda.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 Siyah atın çektiği, siyah bir arabayla karşılaştı. Ve favka kulli minhüme, ve üstünde kulli minhüme, her atın üzerinde, gıtauna süed. Siyah örtü olan, her bir atın üzerinde ne varmış? Çevrekli arkadaşlar, siyah örtü, gata, gata, örtü, esved. Ve sürücü, yelbesü, melevise sevde. Siyah elbiseler giymiş, yani araba siyah, atlar siyah, üzerindeki örtüler siyah, sürücünün de üzeri siyah, siyah simsiyah, matem havası. Ve fî dâkhil arabeti ve arabanın içerisinde rekibet bindi, binmişti, fethetün fâiqatul cemâli, fâiqatul cemâli üstün güzelliğe sahip üst yüksek bir güzelliği olan bir genç kız oturuyor. Faik Feyo yani. Evet. Telbesuride ensve. Telbesuride ensve ve siyah o da siyah kıyafet giymiş. Ve tepki, ve ağlıyor bu murran. Çok acı bir şekilde ağlıyor. Ve kad meşel, ve kad meşe'l-hisanâni meşe yürüdü muhakkak yürüdü el-hisanâni at iki at meşe'n batı'n ağır ağır yürüdü yani ağır ağır yürüdü vara sehûme ve ikisinin de kafası atların yani kafası munkhafidani ekti hangi yönde nahval ardı yere doğru eğti yani onlar da üzgündü ve kad zahara ve görünüyordu görünüyordu Aleyhime üzerlerinde el hüznü atlar iki atın da üzerinde şiddetli bir hüzün şiddetli bir üzüntü şiddetli bir yaz belirgin diyor beler gün. لاحظ الراعي، anladı, mulahazati değerlendirdi. Ha manzara el muhzin. Boom acı, üzünlü manzarayı Gördü, anladı. ve hassa anladı ki hissetti yani en fi el emri şey'en. İşin içinde bir iş olduğunu anladı, bu işin içinde bir iş var. Neden? Herkes siyah giymiş, atlar bile başları yerde, hüzünlü bir şekilde gidiyor. İçindeki çok son derece güzel hanfendi kız da ağlıyor acı bir şekilde. ''Ve se'ele s s s s s s Sürcüye sordu, şoföre sordu, ya arabayı süren, tabi dık, dık dık diye süren, limaze, niçin, limaze niçin arkadaşlar, limaze ne, limaze niçin, küllü haze'l huzun. niçin, bu hüzünün sebebi nedir, bu bütün hüzünün sebebi nedir, ve mes sebebi, limaze haze'l hüzn, evet, bütün bu hüzün neden, ve mes sebebi ve sebebi nedir ve noktayı koyuyor sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam etmek üzere hepiniz esen kalınız dum dum mübdiin ve dum dum ne'mrbiyat ve nelterki inşallah bi bi video اخر وأتمنى منكم أن تقدموا الاشتراك على هذا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته